Son halimiz bu şekilde arkadaşlar aracımızın her yerini söktüm ee, şimdi torpidoyla buradaki vites kutusu evin içinde duruyor balkonda bıraktım zımpara yapıyorum arkadaşlar çatlaklarını gidiyorum onarım için e, vernik gelmedi vernik gelsin vernik siparişini vermiştim e, verniği gelmediği için asarlama falan yapamıyorum macun işini bitirince astarlayıp boyamak gerekiyor boyadan sonra da vernik atmam gerekiyor ondan dolayı o iş aksadı ben şimdi burada Merkez kilidi herhalde kablo saatlarında ufak tefek bir sıkıntılar vardı onları çözeceğim burada gördüğünüz gibi Motorlarımızı yerine takacağız merkez kilit pompalarını Normalde ben merkez kilit pompası full set verecektim ancak Burada bulamadım arkadaşlar internette normal ürün kalkmış son stokta kalan bir ürün 2 günlüğü varmış büyütme o da satılmış şansımızı sadece kabullu kumandayı vermek zorunda kaldım siparişine Bunları yerine takalım ve merkezi kilidi aktif etmeye çalışalım. Ökümüz bitti arabayı takviye yapacağım. Yani evdeki drone aküyü, eski aküyü doldurdum. Eğer çalışmazsa bile araç en azından o aküldeki güç merkezi kilidi çalıştırmaya yeter. İlk olarak merkezi kilidi çalıştırmadan önce yani aktif etmeye çalışmadan önce kapının kilidini takalım. Kapının kilidi de geldi bu arada. Başka bir şey kargo'dan vermiştim. Ünlü otodan almıştım. Söyleyecek mi? Söylemiştiniz zaten. Ünlü otodan denemek için alışveriş yapacağım diye. Oradaki ürünlerde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sağ kaliför avalandırması ile ortada konsoldaki bir de merkez kilitteki siparişini verdim ve abartmıyorum siz arkadaşlar Cuma Cuma günü Perşembe günü verdim Pazartesi senin ulaştı yani sipariş çok hızlı bir şekilde gerçekleşti bundan sonra hani oradan alışveriş yapmayı düşünüyorum alırsam darca parça hemen merkez kilitimizi yapmak için şu kilitimizi yerine takalım bu aletlerde şu bağlantıdan artık kurtulalım kapı her gün bağlamak zorunda kalıyordu artık bağlamak zorunda kalmayacağız bu arada elektrik tesisatına bakarken şunu da keşfettim burada papyöllerimizin kabloları var. Bunlara bir tekrardan ayar çekeceğim. Bu kablolar zaten eskimiş. Teline baktım, teli böyle pastanmalar meydana gelmiş. Yani kopuyor hemen. Ev bir şeyde Çektiğim zaman kopuyor Ayrıca buradaki tesisata dokunmayacağım demiştim. Afi tesisat kablosuna. Burada da bir ayrıca fark ettim. Şu gördüğünüz güç kablonuz. Bu gördüğünüzde Teybimize giden reke kablosu yani ses kablosu. Sesi bu aktarıyor Afi'ye. Bu kablonun ikisinin burada olması Önerilen bir şey değil yani. Bunun ikisi birbirine geldiği zaman sesle cızırtıları maydana gelme ihtimali oluyor. Mesela alt dip sesler çok olma ihtimali oluyor. Ondan dolayı e, bu kabloyu, şu kablo, gördüğünüz kabloyu sol taraftan geçireceğim. E, ondan dolayı bunu sökmek zorundayım. E, bu ayrıntıyı daha önce videomda sökmeyeceğim demiştim. Dikkat etmemişim. Yani, görmemişim. Ondan dolayı. Ve de şurada gördüğünüz gibi kargaşa var. Bu kargaşa hep şeyle alakalı arkadaşlar. Oradan buradan sürekli birilerin bant çekmesi yüzünden elektrik bandı. Ondan dolayı böyle bir sıkıntılar yaşanmış. Şuraya bakın. Hep böyle bir bant namarlar var. Ya bunlar usta olduğunu sanıyorlar. Ondan dolayı böyle sıkıntılar yaşanıyorlar. Bunların ne yani böyle niye bantlıyorlar ki ben onu anlamıyorum yani. Burada da aynı şekilde bantlama var. Ben kendim usta değilim ancak elinden geldiği kadar kendi işini kendim yapmaya çalışıyorum. E çünkü usta ekliğimde de aynı sıkıntı. Şöyle gördüğünüz gibi bir sorunlarla karşılaşabilirsiniz şuraya bak. Bu ne ya yani böyle Karmalar, karma çorban yani. Şurası da böyle karma çorban. Buraya yine bir şekilde düzgün duruyor ama şuralarda hep elektrik bantları. Daha sonra şuralarda hep elektrik bantları var. Şu kenarda mesela şuradan banttan elektrik kablosu çekmişler. Gördüğünüz gibi şuralarda yine bir kablo, elektrik bandı var. Bunları hep güzel bir şekilde halledeceğiz. Farımızdan olduğu yerde de kablolarında elektrik bandı var. Dediğim gibi tesisatı gözden geçireceğim söylemiştim. Ondan dolayı da torpidör söktüm biraz. Hani çatlağı da vardı. O bahane, işin bahanesi oldu. Ee, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Hemen kilide geçelim. Kilide geçeceğim dedim. Hala konuşuyoruz burada. Ağlantılarını daha önceden yapmıştım. Deminlerine. Demirlerini daha önceden taktım evde. Şimdi yerine takacağız. Kildimizi yerine taktık. Kildimizi yerine taktıktan sonra demir bağlantılarını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi iç kapı kolumuzu da taktık. İç kapı kolumuzun yayı kırıktı. Bunu da yenisiyle değiştirdik. Evet sonunda kilidimizi taktık. Dışarıdan dış kapı kolunu takmadığımız için Sadece içeriden şu an açık kapatabiliyoruz Dışarı kolunu kilit değiştireceğim için Yani süt alanahtarı çevireceğim için takmadım arkadaşlar O içindeki mekanizmayı değiştireceğim Ancak kilitlediğim sorunsuz şekilde kilit kapatıp açıyor Şurayı mesela kilitlediğim zaman Bu şekilde rahat bir şekilde açıp kapanıyor Dışarıdan şuradaki demirden çektiğim zaman da Test etmek için Şu demir zaten kapı dış kapı kolunun demiri Şurada gördüğünüz demir O demir dışarıdan müdahale edip çektiğim zaman Kapı açılmıyor sorunsuz daha sonra zaten dış kapı kolunu taktığım zaman da size göstereyim arkadaşlar onu. Yani şu an kapı değiştirdik. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde. Tek çekmeyle açılıyor şöyle. Gördüğünüz gibi. Geri toplama sıkıntısı da yok. Bu şekilde bıraktığımız zaman geri topluyor. Daha önceki kolumuz yayı bozuk olduğu için geri toplama yapmıyordu. Çok da gayet sağlam oldu. Şimdi de orijinal aldım bu arada orijinal bundan dolayı mı bilmiyorum ama e, gayet güzel kavruyor kilit yerini. Hiçbir sallanma bile yok yani şu an kapıda. Ses bile yok şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Büyüktüm ben orijinal olduğu için diğer kilidi sarı renkteydi. Bu kilit beyaz renkteydi. E, orijinal kilitler beyaz renkte olabilir arkadaşlar. E, tam bir yok ancak bu kilit beyaz renkte. Daha önceki kilit sarıydı. E, kilidi alırsanız orjinal almaya gayet gösteren arkadaşlar Orjinal her zaman araçta iyidir. E, çünkü ben çok sıkıntılar yaşadım ya sağ ürünlerde. Şimdi aracımızın merkezi kilitlerini takacağız, merkezi kilitlerini yerine yerleştirip daha sonradan şurada görmüş olduğunuz merkezi kilidin kutusunda uzaktan kumanda modülünü aktif hale getireceğiz. Buradaki kargaşıklığı çözeceğiz. pompalar şuradan sökmüştük daha önce hatırlarsanız. Onları yerine takıp eğer bir sıkıntı var mı yok mu hangisi çalışıyor hangisi çalışmıyor onları bir çözeceğiz. Eğer çalışmayan varsa da bunu sipariş edeceğiz. zaten çok pahalı bir parça değil. Hazır torpiteri sökmüşken şunları da sökeyimden temizleriz. Hem de şurada havaları daha rahatlıkla bir şekilde alışabiliriz. Tozu görebiliyorsunuz. Çamur da hatta. Çamur diyelim yani toz demeyelim. Ağır bir şey var. Bunları da temizleyelim. Zaten bunu bir açsak toz toprak zaten bizim mahveder. Sıra buna geldi. Bunu da söküceğiz. Direkt zaten çıkmış bunun ortundan. Şu dışarıdan gelen hava bunun sökeceğiz şimdi. Ağırdırım ortundan şuradaki. Çeyi basınlar. Bak. Pan'ın sorumuzu da başarıyla çözmüş bulmaktayız. E, şu panelde sıkıntı var arkadaşlar. Bu paneli bir revizyon yapacağım. E, paneli aç kapa yaptığım zaman buradan bir ses geliyor arkadaşlar. Cızırtı sesi. Büyük ihtimal bu panelde bir arıza var. Bu arıza da çözeceğiz. E, şu konta aç kapa yaptığım buradan ses geliyor. Bir de ayrıca arkasından sokete çıkmıştı. Soketini de yerine taktım. E, soketi taktıktan sonra fan ilk kademede mi? Şu an ilk kademede arkadaşlar. Sorunsuz çalışıyor. Sesini duyabiliyorsunuz zaten. İkinci kademeye alacağım. Bakalım çalışacak mı? Tek kademede çalışır. İkinci sorunumuz e, ikinci kademeye aldığında çalışmıyor. Tek kademede çalışıyor şu an. Onu da çözelim. E, büyük ihtimalle rolelerde bir sıkıntı var? Ya da burada bir tekrar onu da çözelim. Ama az önce hiç çalışmıyordu. Birinci kademede çalıştırabildik. Arkadaki suketi oynattık. Bu şekilde sorun çözeceğiz. dedim gibi sıkıntısı olduğu için bu arabada biraz. Bu arada Merkezi kilitin soketlerine ulaşabildik. E, şu bağlantı 4 tane merkezi kilit pompasının bağlantısı. Buradan sonra zaten bağlantı hep karışık. Burada bir sıkıntı var. Buraya komple bir yerleyeceğiz. Buraya kadar e, soketimizde sıkıntı yok. Orijinalli bozulmamış yani buradan itibaren. Bozulmuş. Şuradan itibaren orijinal her yeri. Bir sıkıntısı yoktu baktım. Şimdi çalıştırmaya çalışacağız. Büyüklü var burada bozuk olabilir. Bu merkezi kilit beyni. Ona da bakacağız bir. Uzun raflar sonucunda merkezi kilit aktive edebildim. E, şu kablo uzaktan kumandanın kablosuydu kabloyu söktüm. İlk başta çünkü uzaktan kumandanın kumandası yoktu. Yeni kumanda almıştık zaten merkez kilit. Şurada gördüğünüz arkadaşlar switch var. Gördüğünüz gibi merkez kilidimizi kapatıp açmaya yarayan kutu bu. Şimdi bu kutunun bağlantılarını yaptık. Gerekli bağlantıları yaptık. Şu kablonun siyah kabloyu sökmüşlerdi arkadaşlar. Bu siyah kablo sökük olduğu için merkez kilidimiz tam verimli çalışmıyordu. Burada da aynı şekilde işlemler yapılmış. Biz bunların hepsini revize edip yerine doğru bir şekilde yaptıktan sonra en son bu kutuyu yapmaya geldi sıra. Bu kutunun o kadar karışıktı ki en sonunda sistemi çözebildik. Eee olan arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla şu gördüğünüz merkez kilit var ya arkadaşlar. Şu en sondaki kırmızı +12 volt, siyah olan 12 volt, şu yeşille mavi olan arkadaşlar glit pompası. Bu ortadaki beyazla kahverengi ise onlar da merkez kitle giden bu kablo arkadaşlar. Şu ortadaki 4 kablo merkezi kitle kitlede gidiyor. Şu en sondaki Kahverengi, şunların ikisi switch arkadaşlar. Bunlar birbirine temas ettikçe kirdimiz aktif hale aktif hale giriyor. Şurada gördüğünüz gibi bakın şimdi en sondaki kahverengiyle beyaz. Gördüğünüz gibi sesi duyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pompa geri attı. Bu şekilde herkes kirdimizi aktif hale getirdik. E, burayı bu arada elektrik tesisatını inervezetmeye devam ediyorum. Fanımız çalışıyor en azından. Onu öğrenmiş olduk. Kademesinde bozukluk olabilir. İkinci kademede çalışmıyor. Birinci kademede çalışıyor. En azından fanımızın çalıştığı için oradan olmadığını öğrenmiş olduk sorunun. Zaten şuradan da 3 soketli arkadaşlar fan. İki tanesi R12 bir tanesi siyah volt, e, siyah yani şase. O iki kablodan birisi birinci kademeyi çalıştırıyor. İkincisi ikinci ikinci kademeyi çalıştırıyor. Yani buradan böyle bir şekilde gelip bağlantıyı kontrol edeceğiz. Bu şekilde çözeceğiz bu sorununu da. İşte sol arka kapının motorunu taktık. E, Bağlantılarını yaptık. Şu eksik parçasını da taktık buraya. Artık sıkıntısız bir şekilde açıp kapanıyor. Camı da yine kalkıyor. Ee, buradaki gıcırtıyı da bulduk. Bu çevirme halkasını yağladık. Ondan sonra gıcırtı gitti. Sağ arka kapıya geldik. Sağ arka kapının motor bağlantılarında da sıkıntı yok. Ancak şurada motorun bağlantısı yapılmamış. Motorun bağlantısını yapacağız. O bağlantısı da... Şuraya düşmüş. Şu demiri görebiliyorsunuz şurada. O demiri alacağız. Yerine takacağız. Bu demirin yeri Burası buradan. Bu demiri buraya bağladıktan sonra pompamız kilit açıp kapatmaya başlayacak. E, Tabii bunun eksik parçaları vardır. Şimdi onlara bir uydurma bir şey yapacağız. Uydurma derken yani zaten bunlar uydurma olduğu için demiri bir şekilde buraya sabitleyeceğiz. Yani onu demeye çalışıyorum. Demiri buraya sabitledikten sonra pompamız kapıyı da sağlıklı bir şekilde açıp kapatacak. Sol arka kapımızda demirini bulduk ancak e, vida gerekiyor. Bu vidayı da bulana kadar zaman kaybetmemek için e, bir kapı kilidinin tek anahtarı düşünme projesinde gerçekleştirelim dedik sol kapıdan başladım sol kapıyı artık kontak anahtarıyla açabileceğiz kapı kilidimizin kontak anahtarını uyarlamak için şurada görmüş olduğunuz pimi aşağı bastıracağız pimi aşağı bastırdıktan sonra anahtarı çektiğimiz zaman gelecek anahtarı ilk başta takalım anahtarı taktıktan sonra o pimi çektiğimiz zaman anahtar kilidi yerinden çıkacak evet anahtarı taktım ve pimi bastırdım pimi bastırırken anahtarı çekiyoruz anahtarı çekerken zaten kilit de onunla birlikte gelecek kıydığımızı çıkarttıktan sonra kontak anahtarlarımızı kullanacaksak kontak anahtarlarımızı takıp şurada görmüş olduğunuz gibi üstte, altta pinler yuvaya girmedi, kapanmadı yani. Bu kapanması gerekiyor normalde. Ancak kontak anahtarı olduğu için kapanmıyor. En sondaki sağdaki şurada gördüğünüz pini ellemeyeceğiz. Diğer pinlerin hepsinin paralayacağız ve düzleyeceğiz. Bunu düzledikten sonra kontak anahtarlarımız artık kapıyı da açmayı başaracak yani artık sorunsuz bir şekilde kapıyı da açabileceksiniz bu şekilde de tek anahtarı düşürmüş olacağız diğer anahtarı taktığımız zaman bu pinler düzleniyor ve gördüğünüz gibi sadece en sondaki pin yukarıda kalıyor bu pin zaten kilidi tutmak için zımparalama işlemi bittikten sonra kilidimizi yerine taktık ve kontak anahtarını taktığımızda sorunsuz bir şekilde sağa ve sola dönmeye başladı daha önceden zımparalamadan önce bu kilit e, kontak anahtarıyla sağa sola dönmüyordu ancak zırpaladıktan sonra bu operasyonda başarıyla tamamlamış oldu. Aynı işlemi sağ kapıya da yaptığımı tek anahtara düşünmüş olacağız. Kontak anahtarımızı sol kapıya tanıttıktan sonra kapı kilidimizi takalım ve bakalım bu işlemi başarabilmiş miyiz? Kapı kilidimizi yerine taktık. Kapı kilidimizi taktıktan sonra herhangi bir problem yaşamadık. Ee, sorun yok kapıyı açıp kapatabiliyoruz. Şimdi sıra anahtarımızı çalıştırabilecek miyiz ona bakalım. Bu beyaz çubuğu takmazsanız arkadaşlar anahtarımız çalışmaz çünkü bu anahtar bu kilide beyaz çubuğa bağlı anahtarı döndürdüm bu çubuk aşağı doğru kilit ve kapımız açılıyor bakalım anahtarımız çalışacak mı? Evet sonunda işlem başarılı bu kapı ile ilgili revizyon işlemlerimiz bitmiştir ve artık kapımızı kontak anahtarıyla açabiliyoruz. Sonuçunda merkezi kilidimizi 4 da aktif edebildik buraya tel ekledim jantinini kullandım şu arkada görebilirsiniz jant ile buraya bağlantısını gerçekleştirdim. Ee, buradaki kapının da bir vidası yoktu. Oranın vidasını da çözdüm arkadaşlar. Gayet de sağlam oldu. Pulla pulla sıkıştırdım güzel bir şekilde. Ee, bu kapıyı da aktif ettik. Bütün kapılarımız aktif bir şekilde merkez kilitli kapılım açılıyor. Şu an şöyle şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi yukarı aşağı bir şekilde sorunsuz bir şekilde sağ sol kapı kapattım açtım sıkıntısı çalışıyor. Aynı şekilde sağ ön kapı kapattım. Açtım aynı şekilde. Sağ kapı aynı şekilde. Kapanıp açılıyor. Hiçbir problem yok. Sıra sinyallerimizi balansın yapmaya geldi. Şurada iki tane kablo, moru kablo görebiliyorsunuz. Bu kabloların bir tanesi sol sinyali bir tanesi sağ sinyale bağlayacağız. Bu şekilde de merkez kilidimizi işlemleri çözmüş söyleyeceğim. Burada kablolar karışık arkadaşlar. Bunun karışık olmasının sebebi e, bağlantılarını yapmak için yani bağlantılarını doğru olmadığını Teyit edebilmek için bu şekilde yaptık. Şimdi bunları düzenleyeceğiz. Güzel bir şekilde görünük katacağız buraya. E, buranın da işlemi bitti. Sadece bu işlem kaldı. Yani sinyallere bağlama. Sinyallere bağladıktan sonra bagaj kilidimizi aktif etmeyi düşünüyorum ama şu an değil. E, şu işlemleri bitireyim. O en son. Iş Merkezi kilitleşim bitti. Merkezi kilitleşim bittikten sonra bu araca ses yaratımı yapmayı düşünüyorum. Çünkü sökmüşken panizotları da söktük alt döşemeyi de söktük. Sökmüşken niye ses yalıtımı yapmayalım dedim. Çünkü 150 liraya bu ses yalıtımını yapmayı düşünüyorum. 150 liradan kaçık da aracı o kadar sökmüşken toplayacağız şimdi. Toplarken dedim ses yatımı yaptırmanın, şey ses yalıtımı yaptırmadan niye toplayalım dedik. Ondan dolayı ses yalıtımı da yapacağım. Parça siparişini verdim. Parçanın bek gelmesini bekliyorum. merkezi kirlilikleşimiz bittiği için cam cama geçtim. camdaki sıkıntı yerinden çıkıyor. Kaynak yapılması gerekiyor. O yüzden kaynak makinesi sipariş verdim bir tane. Ee, kaynak makinesiyle camınızı yerine oturttuktan sonra sorunsuz bir şekilde açıp kapanacak. Elektrik tesisatını kontrol ettim. Elektrik tesisatla gibi bir problem yoktu. Elektrik tesisatın e, sadece soketlere takılacak. E, bu işlemleri yaparken, yani daha doğrusu parça için yine bekliyoruz. E, parça dediğim e, envanter için yani. Kendi garajımızın ürünleri için bekliyoruz. E, bunları beklerken, kaliförümüzü sıkıntılıydı. Kaliförümüzü sökecektik. Kaliförümüzü söküp kademe 1'de çalışıyor. Kademe 2'de çalışmıyor. Bu fana giden kabloya baktığımda fanın 12 volt yani iki tane kablosuna 12 volt geliyor. Yani kablolarında herhangi bir problem yok gözüküyor. Belki voltaj düşük geldiği için fanı döndürmüyor gücü yetmiyor olabilir ikinci kademede. Zaten sökeceğimiz için bakacağız. A'dan Z'ye revizesini yapacağız. Gerçekleştireceğiz. Şimdi ben bu sökmeye geçiyorum. tür yani kalorifer radyatörünü de sökeceğim. Siz de takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Sadece abone olmanız ve bildirimleri açmanız benim için yeterli. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.